Kore o kadar güzel enerjiyi, hareketi geçirmenin metotları var. Yani, vücudumuzdaki 6 meridiyan ay. Akşam sabah bu metodu yapsanız, hareketi geçer vücut Ya ki, bu metot çok büyük hastalıkların önünü alabilir. Şimdi ben onu göstereceğim. Önce burayı vururuyorum birbirine parmakları 36 kere ondan sonra beyank tarafı vuruyoruz 36 kere ondan sonra burayı bizim dinimizde de en büyük günahlar saklanan yerler buralar. Burayı vuruyoruz 36 kere burayı vuruyoruz 36 kere Ondan sonra burayı 36 kere parmaklar arası. Ondan sonra metabolizm, ya ki insanoğlunun en büyük enerjiyi saklanan yer buradır. Bu yumruğuyla öbürüne vuruluyor 36 kere, sonra bir 36 kere vuruluyor. Ondan sonra burada hem kalb var, hem sinir var, hem e, troitler var. Yani çok önemli bura. 36 kere burayı vuruyoruz. Ondan sonra arka taraf bizim umurkamız 36 kere hem baviratlar güzel işliyor. Arka tarafta bütün omurga kan dolaşım oluyor. 36 kere burayı yapıyorsunuz. İnşallah ki Allah'ım güç kuvvet enerji versin, enerji vücutta olursa, büyük hastalıkların ögünü alır. Allah'ım inşallah siz de bunu yapın sabah, akşam. 5 dakika, 3 dakika vaxtınızı ve enerji olsun vücudunuzda. Duacıyım Allah'ıma amanat olun.